Elimizde bir seri var, eksi 5 bölü 3, artı 25 bölü 6, eksi 125 bölü 9, artı ve bu şekilde sonsuza doğru gidiyor. Bu sonsuz bir toplam ya da sonsuz bir seri. Şimdi videoyu durdurmanızı ve bu sonsuz seriyi sigma gösterimiyle yazmaya çalışmanızı istiyorum. O halde şimdi gelin serideki terimlere tek tek bakalım ve bunları artan bir indisle ifade edip edemeyeceğimize karar verelim. Terimlerin önündeki işaretler tahminen sizin de dikkatinizi, sizin de dikkatinizi çekmiştir, öyle değil mi? Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı sürekli ama düzenli bir şekilde değişiyor. Evet, işaretler bu şekilde değiştiğinde sigma gösteriminde eksi 1 üzeri n'yi düşünürüz. Burada n terim sayısını işaret ediyor. Mesela bu işaret eksi 1 üzeri 1. Bu eksi 1 üzeri 2, eksi 1 üzeri 3. Kısacası serideki sayıların önündeki işaret eksi 1 üzerine ile belirleniyor diyebiliriz. Şimdi de terimlerin diğer kısımlarıyla ilgilenelim. Burada 5 var, burada 25 ve sonra da 125 geliyor. Bunlar 5'in kuvvetleri öyle değil mi? 5, 5'in birinci kuvveti, 25, 5'in karesi yani ikinci kuvveti, 125 ise 5 üzeri 3'e eşit. Böylece payda 5 üzeri n ile karşılaşmış olduk. Bakın 1 ve burada da 1 var. 2 ve 2, 3 ve 3. Son olarak paydaya baktığımızda ise 3, 6 ve 9'u görüyoruz. n 1'e e eşit olduğunda bu 3 çarpı 1. N 2 olduğunda 3 çarpı 2. N 3 olduğunda 3 çarpı 3 ile karşılaşıyoruz. Burada 3 çarpı 1. Burada 3 çarpı 2. Evet, 3 çarpı 2 olarak yazalım. Ve burada da 3 çarpı 3 var. Aslında tüm bunlar bize bu seriyi sigma gösterimiyle nasıl yazacağımız hakkında yeterli bilgiyi veriyor. Şimdi gelin bunu yazmaya çalışalım. Evet, öncelikle burada biraz yer açalım kendimize. Ve sarıyla toplam yani sigma gösterimle yazmaya başlıyorum. n 1 ile başlayabilir. Öyleyse n eşittir 1. Ve sonsuza kadar devam edeceğimiz için de buraya sonsuz işaretini koyalım. Ve ne demiştik? Eksi 1 üzeri n. Çarpı 5 üzeri n. Bölü 3 çarpı n. Evet, işte bu, buna eşit. İsterseniz sağlamasını da yapalım. n 1'e eşitken, eksi 1 üzeri n, eksi 1 üzeri 1 olur. Buradan eksi 1 elde ettik. 5 üzeri 1, 5. Ve 3 çarpı 1 de 3 eder. Bundan sonraki terimler için de aynı şeyi yaparsanız, seriyi doğru bir şekilde tanımladığımızı göreceksiniz. Hoşçakalın.